Merhaba dostlarım Bugün sizlere cinlerin gaybı asla bilemeyeceklerine dair konuyu Kur'an ayetleriyle anlatmaya çalışacağım Sebe suresi 34 ve 14. ayetlerde Allah şöyle buyurur Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun öldüğünü ancak dinini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi sonunda yere yıkılınca Anlaşıldı ki, cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. Ayrıca, Cin Suresi 8, 9 ve 10. ayetlerde, cinlerin ağzından şöyle der. 8. Ayet Cinler dediler ki, biz göğe dokunduk, onu kuvvetli bekçiler ve alevlerle dolu bulduk. 9. Ayet Doğrusu biz, göğün bazı mevkilerinde dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa, kendini gözetleyen parlak bir alev buluyor. 10. Ayet Doğrusu biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Yani sonuçta en doğru tartışılamaz olan Allah'ın sözleridir. Kur'an'da böyle anlatılır. Cinlerin gaybı asla bilmediği, hem inancınızı hem de paranızı aşağılık, sahtekar insanlara sömürtmeyin. Cinlerle irtibatı olduğunu söyleyenlere sakın prim vermeyin. Dert de, şifa da Allah'tandır. Hayat bu. Hepimizin başına güzel şeyler de gelir, çok zor günlerimiz de olur. Allah'a sığının, Allah'tan isteyin. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın dostlarım.